Merhabalar. 11 Mayıs 2022 sabah saatlerinde Jüpiter Koç burcu geçişine başlayacak ve e, bu geçiş 8 derece Koç burcuna kadar ilerlemişken Temmuz ayında tekrar Jüpiter'in retro hareketine başlayacağını, akabinde Balık burcu seyrine başlayacağını ve son olarak 2022'nin sonunda artık e, temelli Koç burcuna geçeceği bir sürece merhaba diyeceğiz. Evet video biraz gecikti ancak tabii ki Dereceler bazında baktığımız zaman 2023'ün ufak sinyallerini alacağımız bir sürecin başlangıcı içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıl boyunca Jüpiter'in balık burcunda ilerleyişi, tabii ki kendi yücelim alanında ve Neptün'le etkileşimleriyle beraber biraz daha spiritüel, biraz daha mistik, biraz daha ilahi süreçlerle karşı karşıya kaldığımız bir e, gündemi getirdi. Biliyorsunuz Jüpiter e, genel itibariyle büyük iyicil olarak kabul ettiğimiz şansı, başarıyı, bolluğu, bereketi, fırsatları getiren bir gezegen olarak tanımlanır. E, abartma, büyütme, çoğaltma etkisine haizdir. E, bununla beraber aynı zamanda inançlar, e, felsefeler, hukuk, hukukçular, kanunlar, e, farklı mezhepler, farklı dinler, farklı uyruklar, e, yeni coğrafyalar, farklı ülkeler, yurtdışı bağlantılı konular, yüksek eğitim gibi, e, akademisyenler gibi konular yine Jüpiter'le ilişkindir arkadaşlar. E, Jüpiter bu noktada... Balık burcundayken 12. ev tamalarını çoğalttı hayatımızda. Ruhsal anlamda büyüdüğümüz, genişlediğimiz, hayal dünyamızın genişlediği, inançlarımızın sağlamlaşmaya başladığı ve aslında e, materyal dünyadan ziyade e, manevi bir dünyanın da içerisinde olduğumuzu bize hissettirecek, dualarımızın cevap bulduğunu hissettirecek. Bazen içimizde, içimizdeki gölge yönlerle, karanlıklarla savaştığımız, bazen içimizdeki iyicil taraflarla yüzleştiğimiz bir süreci yaşattı. Ve balık enerjisi tabii ki biraz daha somut olarak gözlemlenmesi zor bir enerjidir arkadaşlar. Bunu görebilmek için bir derinlik gerekir. Aslında gözlerimizde değil üçüncü gözümüzle görebileceğimiz bir alandır. Dolayısıyla Jüpiter'in koç burcu geçişi bu içimizde hapsetmiş olduğumuz, içimizde büyütmüş olduğumuz enerjiyi artık somut olarak harekete geçireceğimiz bir süreci başlatıyor olacak. Jüpiter koç burcunda Öncelikle geçtiğimiz bir yıl boyunca ne gördük, ne öğrendik, neye inandık, neye dayandıysak... Bunlarla alakalı aksiyon alma sürecini başlatacak. Bu noktada özellikle yüksek bilinç ve felsefe ile alakalı konularda, dini konularda, kanun ve hak, adalet arayışı ile alakalı konularda Jüpiter'in koç burcu geçişi öncülük etmeyi, liderlik etmeyi, inisiyatif almayı ön plana çıkaracak. Bu noktada özellikle psikoloji, felsefe, yüksek öğrenim, ee, aynı zamanda farklı kültürler, farklı coğrafyalar, uluslararası meseleler adına e, bazı e, inisiyatif alan insanların liderlik vasfına haiz insanların ortaya çıkışına şahitlik edeceğimiz bir sürece işaret etmekte. Yeni manevi liderler çıkabilir, yeni siyasi liderler çıkabilir bu süreç itibariyle. Hak arayışı, adalet arayışı, etik ve ahlaki değerlerle ilintili olarak bazı kimselerin artık sesini yüksek sesle söylemeye başladı, çıkarmaya başladı. Tabii ki bunu ülkemiz bazında konuşmuyorum arkadaşlar. Küresel anlamda yani evrensel anlamda daha doğrusu konuşuyorum. Dini konularda, manevi konularda, siyasi konularda bu alanlarda artık liderlik vasfına haiz kişilerin inisiyatif olarak göz önüne çıkacağı bir süreçten bahsedebiliriz. Yeni bir inanç yapısının, yeni bir düşünce yapısının, yeni bir yaşam felsefesinin de ön plana çıkacağı süreçler yine Jüpiter'in koç burcu geçişiyle beraber etkili olacaktır. Burada reformlar, yeni girişimler, yeni başlangıçlar, cesaret gerektiren durumlar, gelenekler ve kuralları yıkmak, yeni oluşumlar içerisinde bulunmak, özgüven ve özdeğeri ön plana çıkarmak yine Jüpiter'in Koç burcu seyriyle beraber hayatımızda olacaktır. Özgürlükler ön planda olacaktır. Tek başına olmaktan çekinmeyeceğimiz, fikrimizi tek başımıza savunmaktan korkmayacağımız bir süreci işaret edecektir. Yaptığımız iş, inandığımız değer her neyse bunu artık açık yüreklikle ortaya koyabileceğimizi gösterir. Aynı zamanda Jüpiter Koç burcundayken şansı kendine çekmektense Şanslı ee, şansı gidip kendisi elde eden bir yapıyı getirir. Yani e, güzel günler bize gelmez, biz onlara yürüyeceğiz. Felsefesi Jüpiter Koç burcundayken aktif olacaktır. Yani eylemselliğin, e, şansla ödüllendirileceği, cesaretin şansla ödüllendirileceği bir süreçten bahsedebiliriz. Tabii ki Jüpiter aynı zamanda sert açılarda aşırılıkları, abartıları da getirir arkadaşlar. Aşırı özgüven, aşırı kendine güven, aşırı risk alma eğilimi de Jüpiter'in Koç burcu seyriyle beraber Ön plana çıkabilir. Bu yüzden de bu alanlarda temkinli olmak gerekecektir. Evet Jüpiter etkileşimleri bu şekilde inerlerken özellikle 20 Mayıs civarı Merkür Jüpiter etkileşimiyle beraber önemli başlangıçlar sürecini başlatabiliriz. Ve akabinde 29 Mayıs tarihinde Mars Jüpiter kavuşumuyla beraber o hayatımıza cesaret gerektiren konu her neyse bununla alakalı karşımıza çıkan şansları ve fırsatları değerlendirebiliriz. Dediğim gibi Temmuz ayına kadar Jüpiter ortalama 8 derece Koç burcuna kadar ilerlemiş olacak. E, sonrasında tekrar retro hareketine başlayacak. Bu retro sürecinde Temmuz aylarında özellikle yaz aylarında e, sorgulamaların artık ateş enerjisinin artık içimizde e, yerleşmeye başladığı e, bir süreci değerlendirirken e, akabinde tekrar Balık burcuna dönerek şöyle bir 2021 fragmanını e, geçirecek gözümüzün önünden. 2021 ve 2022 değerlendirmemizi isteyecek. Ve sonrasında 2023'de ve tam anlamıyla koç burcu geçişine başlayacak. Bu nedenle 2023 öncesinde daha kapsamlı bir video paylaşabilirim. sizlerle gecikmemek adına bu videoyu da hemen aktarmak istedim. Çok kısaca burçlara değinecek olursak, Jüpiter koç burcundayken özellikle koç burçlarına ciddi şanslar ve fırsatlar sağlayacak. Cesaretiniz yerine geliyor sevgili koçlar. Ön planda olmaktan çekinmiyorsunuz. Uzun zamandır içinize kapandınız, kendinizi kapattınız, oturdunuz, düşündünüz. O eski halinizden eser kalmadı. Şimdi ise artık kendi şanslarınızı ve fırsatlarınızı yakalamaya başlayacaksınız. Boğa burçları için ise içsel gücünü, içsel motivasyonunu keşfettiği bir süreç olacaktır. Manevi anlamda ciddi bir enerjinin açığa çıkacağı, özellikle boğa burçlarının bu süreçte fiziksel olarak aktif aktive olmasının önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yoğun bir enerji dışa vurum isteyecektir. Ateş enerjisi bastırılamaz ve dolayısıyla bu enerji bir şekilde fiziksel anlamda dışarıya çıkmalıdır. İkizler burcu... Hayallerinin peşinden koşuyor. Hayallerini gerçekleştirmek için risk almaktan çekinmiyor. Yeni çevrelere girmekten, yeni ortamlara katılmaktan çekinmiyor olacak. Yengeç burçları ise özellikle kariyer hayatları ile alakalı önemli fırsatlar yakalayabilir, yükselebilir. Zaman zaman rekabet enerjisine girebilir ve hakkını aramaktan asla çekinmeyeceğini görüyoruz sevgili yengeçlerin. Aslan burçları... Yeni şeyler peşinde koşacak, yeni inançlar, yeni felsefeler, yeni yerler, yeni şehirler, ülkeler ve insanlar yeni bir şeyler elde etmek istiyor, yeni bir eğitime başlamak istiyor. Artık e, o uzun zamandır hayalini kurduğu şey her neyse bununla alakalı cesaret göstermek istiyor. Başak burçlarına gelecek olursa, başak burçları özellikle orta, ortaklı girişimlerden yana cesaret gösteren eylemler e, içeren faaliyetlerde bulunacaktır. Bunun yanı sıra tutkularıyla, arzularıyla, kalıplarıyla yüzleşiyor başaklar. Ee, özellikle bastırmış oldukları tutkular, öfkeler, e, belki de uğradıkları haksızlıklar, e, bunlarla alakalı derinlerde bir reform sürecini başlatıyor olacaklar. Terazi burçları ikili ilişkiler alanında ciddi bir mücadele sürecine girecek, karşısında onu geliştirecek ve bazen zorlayacak partnerlerle, İlgilenmek durumunda kalabilir, yeni ilişkilere başlayabilir, yeni ortaklıklar kurabilir, cesur anlaşmalara imza atabilir. Akrep burçları için iş hayatında aktif olduğu bir süreç başlıyor olacak. İş hayatında koşturmacılığı aksiyonlu bir süreç başlarken sağlığa biraz dikkat edilmesi gerekebilir. Günlük hayatta çok daha aktif olunacak bir süreç başlayacaktır. Akrep burçları zaten yönetici gezegeniniz olduğu için bu enerji size de iyi gelecektir. Yay burçları için yeni aşklar, yeni maceralar, yeni tutkular ve heyecanlar söz konusu. E, heyecan arayışı çok artacaktır yay burçlarının. Özellikle bu süreçte tabii ki biraz e, risk alma eğilimi de olabileceği için dikkatli olması gerekebilir. Kumar, spekülasyon, yeni maceralar, e, tutkulu birliktelikler bazen e, başınızı derde sokabilir ama e, bu noktada e, tabii ki yeni girişimlerden şanslar da elde ediyor olacaksınız. Oğlak burçları için ev aile yaşantılarında hareketlilikler söz konusu birçok oğlak burcu bu süreçte taşınabilir, boşanabilir, evlenebilir. Aile büyükleriyle alakalı önemli gündemlerle ilgilenmek zorunda kalabilir. Artık ev içerisinde sesinizi daha yüksek bir şekilde çıkarıyorsunuz sevgili oğlaklar. Hakkınızı aramaktan, sonuçlarına katlanmaktan çekinmiyorsunuz. Sevgili kova burçları, Jüpiter'in koç burcu geçişi haritanızın 3. evinde etkili olacak bu alanda özellikle sürpriz haberler, anlaşmalar, teklifler, gündemler, kararlar e, söz konusu. Çevre değişikliği, kardeşlerle alakalı konular ve problemler e, söz konusu olabileceği gibi haberleşme trafiğinizin çok artacağı, çok aktif olacağınız bir yıldan bahsedebiliriz. Zihninizin çok aktif olması aynı anda birden fazla konuyu düşünmenizde bazen yorgunluklara yol açabilir balıklar Jüpiter'in koç burcu geçişi özellikle para kazanma noktasında kazançlarınızı artırma noktasında çok şanslı bir sürece getiriyor olacak birden fazla alanda para kazanabilirsiniz artık kendi değerinizin farkındasınız kendi kaynaklarınızın farkındasınız ve buna göre davranmaya başlıyorsunuz bu süreçte kazançlarınızı dengelerken harcamalarınız noktasında temkinli olmanız gerekebilir sevgili balıklar Evet, Jüpiter'in koç burcu geçişine dair kısaca bir video paylaştım. Dediğim gibi asıl videoyu 2023 öncesinde asıl e, Jüpiter koç burcu geçişiyle beraber değerlendireceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Beni Instagram'dan daha takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için. Instagram opikusasölece, tabu veya opikusasölece.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler.